Arkadaşlar merhabalar bu videomda 9. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçgenlerin 9. videosu, üçgende benzerliğin 2. videosundayız. Önemli bir yerdeyiz yine Tales teoremlerinden yani temel orantı ve kelebek benzerliğinden bahsedeceğiz. Bu videoda lütfen ama lütfen çok dikkatli bir şekilde dinle. Çünkü hem TET AYT'de karşımıza çıkıyor hem de büyük ihtimalle okuldaki sınavınızda %99.9 karşınıza çıkacak. Sınavda karşınıza çıkabilecek bir yerdeyiz. O yüzden dikkatli dinle. PDF. Evet bir önceki bir videoda PDF'i indirdiysen gerek yok. Çünkü orada bütün 3 tane videonun da PDF'ini ben oraya yükledim. Ama şimdi ilk defa izleyenler buradan da PDF'i indirebilirsiniz. Videonun açıklama kısmındaki linke tıkla. Benzerliğe o dosyaların içerisinde benzerliği bul indir sonra. Çıktısını al masanın üstüne koy ve hazırsan hadi bakalım dersimize başlayalım. Teles teoremi Teles amca diyor ki iki tane doğru olacak ve bunları paralel bir şekilde kesen doğrular olduğunda şurası A burası B burası C burası D ise yukarıdan aşağıya oran A bölü B eşittir C bölü D eşittir. Tales amca bunu diyor. Hiç sorusunu bile yazmama gerek yok. İşte 4 6 6 ise X nedir diye sorarlar. Hemen 4 bölü 6 6 bölü X'den sonuca ulaşırsın. Sıkıntı yaşamazsın bence. Ya da Tales amca diyor ki işler dişler yaptığında da C'yi buraya B'yi buraya aldığında A bölü C B bölü D'ye de eşittir. Yani oranlamayı bu şekilde de yapabilirsin. Ama Thalès amca daha rahat durmamış. Bunların daha güzel hallerinde söylemiş. O da nedir? Temel benzerlik teoremi. Arkadaşlar temel benzerlik teoremi aslında açı-aç açı benzerliğinden çıkıyor. İşte ilk önce ispatıyla göstereyim isterseniz. Şuraya A, buraya B, buraya C, buraya D, buraya X, buraya Y diyecek olursam. Şimdi şunlar birbirine paralel verildiğinde bak D e ile BC birbirine paralelse. Hocam burası nokta açısıysa nokta açısı. Burası çizgi ise çizgi açısı. E nokta çizgi 3'ünce çıkar anladığım A şu üçgenle büyük üçgenle oldu? Benzer oldu. E o zaman aynı açının karşısındaki oranlar birbirine eşittir. Çizginin karşısı A'nın çizginin karşısı. Bak çizginin karşısı A'nın çizginin karşısı büyükte A artı B'ye oranı. A bölü A artı B eşittir. Noktanın karşısı C bölü noktanın karşısı C artı D'ye. C bölü C artı D. O da kanadın açının karşısı X bölü kanadın açının karşısı Y'ye oranına eşittir. İşte biz bunu daha da kısalaştırıyoruz. Ne diyoruz? Paralellik olduğunda paralellerin sivrildiği yer bak burası tekrarlı gideceksin. A bölü A artı B C bölü C artı D X bölü Y oranına eşittir diyeceğiz. Tamam bunu unutma. Ya da direkt Tales amca diyordu yani bize. Hocam bunlar bir, biraz önce söylemiştim. A B C ve D ise direkt yukarıdan aşağı oranlamalar da birbirine eşit diyebilirsin. A bölü B eşittir C bölü D de diyebilirsin. Ha koldan kola geçiş varsa bunu uygulayabilirsin. Ama şunlar işin içine girmişse eğer sayısal değer olarak o zaman tekrarlı yapacaksın. Bunu da unutma. Niye? Nerede işimize yarıyor hocam? Bak şöyle sorularda işimize yarayacak. Adam sana dedi 8 ve 4 dedi. Aa hocam şuradaki oranlamayı yazarken ben 8 bölü 4 nedir? 2 bölü 1. Burası 2K burası K yazabilirim mesela. E bunlar işin içine giriyorsa o zaman tekrarlı. Şunun tamamını oranı sivrilen yerden bakıyorsun. 2 bölü 3 o zaman burası 2X'e buraya da 3X yazabilirsin. Yalnız şunu unutma sivrilen yerden paralellerin böyle küçüldüğü yerden şuradan itibaren değil. Nereden bak paraleller nasıl nereye doğru sivriliyor hocam paralel buraya küçüldüğü şuraya sivriliyor. Sivrilen yer burası şuradan şöyle yapacaksın bu bölü tamamı bu bölü tamamı şeklinde yapacaksın bu dediğimi de unutma. Tamam özellikle paralellik varsa evet açı açı, açı benzerliğinden ispat yönteminden de sonuca ulaşabilirsin ama özellikle böyle paralellik varsa temel orantı ya da kelebek. Kelebeği de biraz sonra göreceğiz zaten. Bu benzerlikler var mı yok mu diye incelemeni tavsiye ederiz. İşimizi bu kolaylaştırıyor. Evet eğerlik örnek ona oranlamalar verilmiş. Hocam burası 2K burası 5K değil mi? Evet DE uzunluğu 2K BC uzunluğu 5K. AE ile DB birbirine eşit ve onlar 12 verilmiş 12 verilmiş. E hocam şimdi şuraya bakacak olursak 2 bölü 5 oran var. E o zaman burada 2 bölü 5 şuraya X deyip 2K'nın 5K'yı oranı eşittir. 12 bölü 12 artı x deyip işlemle x'e ulaşabilirsin. Ya da şuraya y deyip bunun tamamını oranına eşit. 2 bölü 5 eşittir y bölü y artı 12 deyip buradan da y'ye ulaşabilirsin. Ama işimiz kolay mı? Kolay. Yani kat şeklinde yazdığımız zaman gerçekten kolay. Hocam 2 bölü 5 oran var ya. Hani bunlar işin içine girince, Tamam tekrarlı şu bölü tamamı yapacaksın. 2 bölü 5 e eşit olacak. Yani burası 2a iken. Tamamı 5A. X dediğimiz uzağın oldu? 2A'sı buradaysa tamamı 5 ise 3A kaldı. 2'ye 3 oran var hocam burada. Burası 2 enken, burası da 3'en diyebiliriz mesela. İşimizi böyle katlarla daha da kolaylaştırabiliriz. Aynı katları biz açı ortayda da kullanacağız arkadaşlar. Tamam. Kullanıyoruz daha doğrusu. E, 2A 12 ise A 6 oldu 3A. X dediğim 3A yaptı. A yerine 6 yazarsam 18 yaptı. E, 3N 12 ise N'i 4 bulduk de 2n eşit en yerine 4 yazarsam burası da 8 oldu. E ad artı ec isteniyor bizden. Ad dediğimiz nedir arkadaşlar? Bu 2n. 2n yani 8 artı. Ec dediğimiz nedir? 3a. 3a'yı da zaten 18 bulduk. Toplamı da kaç yaptı o zaman? 26 yapar arkadaşlar. Evet cevap 26 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Uzunlukları yazalım. Gf uzunluğu 5. Bc uzunluğu 7. ED uzunluğu 4 ve AE uzunluğu X nedir diye soruyor. Bak şu bölü şu oran var. Sivrilen yer burası mı? Evet hocam şunun tamamını oranı. 5 bölü 7 yapacak. Yani sen buraya 5K iken buraya 7K diyebilirsin. Hocam buraya 2K. E şimdi koldan kola geçiş yapacağız. Buradaki oranı bulmak için. 5'e 2 oran var 5'e 2 oran var. 5K'ya 2K yazmak tam doğru değil. Katı şeklinde yazacaksınız. 5A'ya 2A mesela. İkisi kenar olduğunu bilmiyorum. E hocam burada da 5'e 2 oran olacak. E burası da 5 nse burası da 2n diyebiliriz. Ya da 2a'daki 4 ise hocam 2 katı 2 katı bu da 10 diyebilirsin. Bu şekilde de işi kolaylaştırabilirsin. Neyse 5'e 2 yazdık ya 5n'e 2n olacak. 2n eşittir 4 ise n'i 2 buluruz. Ve de 5n'di. n yerine 2 yazarsan cevabı da kaç bulursun? 10 bulursun. Örnek 11'i böylelikle 10 bulduk. Geldik örnek 12. Hocam paralellikler var. Evet şu paralel, şu paralel ve şu paralel verilmiş. Öncelikle şu paralelle şu paralelle kaleye verildiği için öncelikle şu paralele batmam lazım benim. Hocam burada şuradaki üçgendeki paralelliğe bakalım. Buradaki üçgendeki paralellikte ne var? Bak kolay bir şey var aslında ama neyse. Şunun şunu oranı a dersen a bölü 2a'dan yapabilirsin. Ya da eşitlik varsa şu paralellikte ortadaman vardır diyebiliriz. Yani ortadamanın olduğu yerde işimizi kolaylaştıralım. Orta taban dediğimiz şunlar eşit bunlar eşitken burası K iken burası 2K'dır. Ve bunlar da birbirine paraleldir. En az ikisi sağlanıyorsa diğerleri de sağlanır. Hem paralellik var hem eşitlik var. Orta taban oldu 4 ise 2 ise pardon burası ne oldu 4 oldu. E şimdi ne yapacağız? Hocam bu 4'ten buradaki X'e gideceğim. Buraya A A A diyecek olursam A bölü tamamı A bölü 3A ne eşittir? 4 bölü X'e eşittir. Bitti. Şu işler dışlar yapınca x de buradan kaça eşit oldu? 12'ye eşit oldu. Örnek 12, 12 oldu. Geldik örnek 13'e. Hmm. Şimdi 8 verilmiş, 6 verilmiş. Bak, şunlar birbirine paralel verilmiş. Bir de bunlar da birbirine paralel verilmiş. Paralellikleri kullanacağım. Öncelikle 8 ve 6 var. Hocam, şu mavi paralellikleri maalesef kullanamam. Şu ve şuradaki oran yok. Ya yani da tekrarlı oran yok. Şuradaki sayı olmadığı için. Ama kırmızı paralelliklere bakacak olursak Hocam kırmızı paralelkenlerde, şu paralelkenlerde, yani şuradaki üçgene bakacak olursan eğer, var mı orada bir oran var? Hocam, şunlar işin içine girmemiş. O yüzden hiç tekrara girmeyeyim böyle. Koldan kola geçiş yapayım. 8/6. 8/6 dediğimiz nedir? 4/3'tür. Hocam, yukarıdan aşağı 4/3 oran varsa, burada da 4/3 oran vardır diyebilirim. Burada oranlamaları buldum. Şimdi mavideki oranlamalara bakalım. Hocam burada da 4 bölü 3 olan var. O zaman burada da 4 bölü 3 olacak. Yani burası 4n ise burası 3n olacak. E 4n 8 altta 14. 4n eşittir 14 eşit oldu. n de buradan 14 bölü 4. Yani 7 bölü 2'ye böldük 2'ye çıktı. Bizden ne isteniyor fc. fc'ye bakacak olursak fc'de ne oldu arkadaşlar? 3n eşit 3 çarpı 7 bölü 2'den 21 bölü 2 diye sonuca ulaşırız. Ne yaptık? Paralellikler olduğu zaman neye yolunaşıyoruz? Temal orantı ve kelebeğe yolunaşıyoruz. Kelebek biraz sonra göreceğiz zaten. O kendini çok belli ediyor. Ama temal orantı da bu şekilde koldan kola geçiş. Unutma bak kırmızılar yok. Tekrara girmeye gerek yok. Mavi uzunluklar içinde yok. Tekrara girmene gerek yok. Koldan kola geçiş. 8 bölü 6 4 bölü 3 yazdın. Sonra mavilere baktın. Yukarıdan aşağı. 4 bölü 3 maviye kadar 4 bölü 3 yazdık. Sonra da 21 bölü 2 bulduk. Örnek 13 21/2. Geldik örnek 14'e. Evet 5 var, 3 var, 24 var. EC uzunluğu x nedir diye soruluyor bize. Öncelikle şununla şu birbirine paralel mi? Paralel. Arkadaşlar, paralellik ve açıortaylık aynı varsa ki açıortaylık varsa şu açıortaylığı ben kullanmak zorundayım açıların eşitliğini. E açıortaylık nasıl kullanılır? Normalde açıortay konusunu işleyeceğiz ama orada kollar oranı tabanlar oranı paralelliklerin olduğu zamanlarda şöyle Z'ye dikkat edin arkadaşlar. Hop nokta açısı Bak ne çıktı burada? Noktaya nokta. İkiz kenarı üçgen. 3S3 Üç burası. e burada da aynı şekilde. Z'den dolayı hocam burası çizgi açısı yaptı. Çizgiye çizgi. Bak x kenar çıktı. O yüzden aklınızda bulunsun. Hem açı hem de paralellik varsa. Büyük ihtimalle orada ikiz kenarlık vardır. E şimdi ne olacak? Bak şimdi artık temel orantı uygulayabilirsin. Kırmızılar paralel. Şunlar işin içine girmiş. Tekrarlı gideceğim. Paraleller buraya doğru küçülmüş ya. Şu bölü tamamı. Yani 5 bölü 5 artı 3 8 eşittir. 3 artı x bölü 24. 3 artı x bölü 24. 24 ile 8 sadeleşince 3. 3 kere 5 15 eşittir. 3 artı x'den x'i de böylelikle 12 olarak buluruz. Örnek 14 12 çıktı. Geldik örnek 15'e. 6 verilmiş. 6 verilmiş. a e ile de FC birbirine eşit verilmiş. Hocam direkt talas yapabiliriz. Değil mi? Evet. Şuraya x burası x. Hocam Thales amca bak şunlar paralel olunca yukarıdan aşağı şunun şunu oranı bunun bunun oranı. Yani x bölü 6 6 bölü x'e eşittir diyebiliriz. İşler dışlar x kare eşittir 36. x de böylelikle kaç bulduk? 6 bulduk yine. Evet x bölü 6. 6 bölü x'ten sonuca ulaştık. X de 6 çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Evet geldik bir sonraki soruya. E hocam burada da ne var? A e uzunluğu 3k. EB'nin uzunluğu 2k. Yazalım EB'nin uzunluğuna 2k. Buraya da 3k yazdık. Hocam Tales amcadan dolayı 3'e 2 oran varsa burada da 3'e 2 oran vardır. 3 3'a ise 2 a yazık. Ama buradaki sayıları kullanabildik mi? Maalesef. Ne yapacağız o zaman? Şimdi burada paralelikler var mı? Var. Dikkat. Şu, şu ve şu birbirine paralel verilmiş. Paralelikler gördüğünüz zaman aklımıza iki konu gelecek. Kelebek ya da temel orantı var mı diye bakacağız. Var mı burada? Te Kelebek ya da temel orantı yok. O yüzden bazen biz oluşturabiliriz temel orantıyı. Nasıl oluşturabiliriz? Hocam şuradan şöyle bir İlerleyen zamanda 10. sınıfta da bunu çok kullanacağız. Ya muhtemelen paralel kenar oluşturulur. Ya temel orantı oluşturmak için şuradan şöyle şuna paralel çizerse eğer hocam paralel kenarlar oluştu burada. 3 ise 3 burası da 3. Buraya 7 kaldı. Sonra 3'e 2 burası 3K burası da 2K oldu mu? Oldu. E şimdi ne var? EF isteniyor bizden. Şu X'i bulursam EF'ye de ulaşırım. Hocam burada temel orantı çıktı. Sivrilen yer burası. 3 bölü tamamı. Evet yazıyoruz. İşlem hatası yapmıyorum değil mi? Ee, 3A'nın 5A'ya oranı X'in 7'ye oranına eşittir. X bölü 7. Buradan A'lar sadeleşti. Buradan 5X eşittir. 21 ise X buradan 21 bölü 5 çıkar. Hatta bu 42 bölü 10'dur. Hatta bu 4,2'dir. Bizden EF isteniliyor. EF uzunluğu da 3 artı X oldu. Yani 3 artı 4, 2 O da 7, kaç çıkıyor arkadaşlar? 2 çıkıyor. Örnek analtıyı böylelikle ne bulduk? 7,2 bulduk. Dediğim gibi paraleller olduğu zaman temal orantı oluşturmanın yollarından biri de şu şekilde paraya kenar çizerek paralel çizerek daha doğrusu temal orantıyı burada oluşturuyoruz arkadaşlar. Nerede oluşturduk? Şurada oluşturduk. Evet. Bunun ters düz halleri, yan halleri falan gelebilir arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle gelebilir. Hani şöyle geldiği zaman da paralellikler şöyle sen nasıl oluşturacaksın? Şuna böyle paralel çizeceksin. Bak temal orantı burada oluşuyor. Haberin olsun. Evet geldik örnek 17'ye. Açı var mı? Var. Z'den dolayı nokta açısı. Z'den dolayı çizgi açısını yazdık. Sonra BC uzunluğunu 15 vermiş. DE uzunluğunu da 10 vermiş bana. ADE üçgenin çevresi isteniyor bizden. Hmm. Şunun çevresi isteniyor. Bak sen. Hocam burada ne var bir kere? 10 bölü 15. Şurada temal orantı var mı? Var. Çünkü şununla şu birbirine paralel değil mi? Paralel. E 10 bölü 15. Hocam bu bölü buna eşittir. Ya da bu bölü buna eşittir. 10 bölü 15 dediğimiz nedir? 5'e bölsen 2, 5'e bölsen 3. Hocam burası 2A iken tamamı 3A. Buraya ne kaldı? A kaldı. Hocam burası 2B iken tamamı 3B. Buraya ne kaldı? B kaldı. A hocam ikizkenar kenar bulmuştuk burada. B ise burası da B. A ise burası da A. A, A artı B ne çıktı burada? A artı B 10 çıktı burada. Senden A, D, üçgenin çevresi isteniyor. Hocam bunun çevresine bak bakayım şimdi. 2A burada, A burada 3A. A artı 3B değil mi? Evet 3A artı 3B isteniyor bizden. Yani 3 parantezinde A artı B isteniyor. A artı B 10'du. Cevap da böylelikle kaç çıktı? 30 çıktı arkadaşlar. Çok güzel bir soru gerçekten. Sınavda ben olsam böyle sormaya aday sorulardan biri yani. Hep böyle klasik klasik klasik sorular çözüyoruz ya. Bir de böyle ilginç soru sorarım valla. Acımasızım biraz sorarım. Hiç kusura bakmayın. Evet örnek 17. Böylelikle 30 çıktı ve gerçekten çok güzel bir soruydu Geldik örnek 18'e. Şimdi burada ne demiş? Arkadaşlar burada hmm, ağırlık merkeziyle alakalı bir soru. Ağırlık merkezini görmedik ama hani bazen böyle üçgende alandan önce ağırlık merkezini falan işleyen arkadaşlar olabiliyor. Ben burada eksik parçayı tamamlayayım sadece tamam mı? Bak Şurada şununla şu birbirine paralel verilmiş. Ağırlık merkeziyle ilgili ne var biliyor musunuz? Bir üçgende ağırlık merkezi iki kenar ortayın kesim noktasıdır. Ya da kenar ortayların kesim noktasıdır. Kenar ortayların kesim, kenar ortayların kesim noktasını gördüğünüz zaman burası A iken burası 2A'dır. Kenardan köşeye olan uzunluk. Burası B iken de burası da 2B'dir. Bundan sonra benzerlikten sonra açı ortay ve kenar ortay konusunda işleyeceğiz. Orada da anlatacağız arkadaşlar sizlere. Tamam. Eyvallah. Bizden ne isteniliyor? BC uzunluğu isteniyor. Bir de şunu da vereyim. Daha öncesinde bunu işledik zaten. 90'dan çizilen kenar ortay neyi oluşturuyordu arkadaşlar? Muhteşem 3'lüğü oluşturuyordu. 90'dan kenar ortay çizilmiş. Burası da muhteşem 3'den dolayı eşit mi oldu? Evet. Şimdi gelelim şuraya. Bak şimdi. Arkadaşım şunlar birbirine eşit verilmiş. Bunlar da birbirine paralel verilmiş. O zaman ben şuraya mı yoğunlaşacağım? Evet. Şimdi buraya yoğunlaşacağım. Hocam burada paralellik var. Eşitlik var. Burada bir temel orantı yapacağım. 1 bölü 2'ye 4 bölü A'ya eşitleyeceğim. Ama burada temel orantıyı uygulamama gerek yok. Paralellik var ya, eşitlik de var ya, direkt orta taban diyebilirim. 4 ise burası 8'dir. E burası ağırlık merkezi. iki kenar orta kesim noktasından dolayı. 2'ye 1 oran vardı bak. 2'ye 1 oran, 2'ye 1 oran. 8 ise burası nedir? 4'tür. E burası çift çizgi dediğimiz 12 yaptı. E o zaman burası da 12, burası da 12. BC uzunluğu da 24'e eşit oldu. Şimdi bu tür soruları niye yazdım? Açıkçası arkadaşlar yani e, sıralama genelde şöyle oluyor. Bazı okullarda çoğunluğunuz böyle işlemişsinizdir. Böyle üçgende açıdan sonra dik üçgen sonra açı ortay kenar ortay işlemişsinizdir. Sonra benzerlik işlemişsinizdir. O yüzden araya da böyle sorular da serpiştirdim. Ama şu bilgiyi de veriyorum. Normalde map müfredatı bu şekilde benzerlik ağırlık merkezi sorunmaması lazım. Ama araya da şöyle de sürprizler de koyuyorum. Evet geldik bir sonraki soruya. BD uzunluğu K iken burası 2K verilmiş BC uzunluğu. Burası K iken bunun tamamı 2K verilmiş. Yani burası da K. Aa, şunlar birbirine eşit verilmiş. Dur. Bir de burada açı ortay var yükseklik var. Arkadaşlar daha önce bahsettiğim ek çizimlerde karşımıza çıkıyor demiştik. Hatta üçgende açının ikinci videosunda olması lazım. Arkadaşlar burada ne var? Hop yükseklik. Aynı zamanda açı ortay. Yüksekliğe dikkat ediyorduk değil mi? Hem yükseklik hem açı ortay neredeydi arkadaşlar? Hem yükseklik hem açı ortay ikiz kenardaydı ve kenar ortaydı. Hatta bu faz en çok en fazla karşımıza çıkan yüksekliğin açı ortay olması ya da yüksekliğin kenar ortay olmasıydı. Bunlar ne oluyordu? İkiz kenar üçgen oluyordu. Bak burada ne var? Hocam yükseklik aynı zamanda açı ortay. ikizkenar ikiz kenar geldi. Yüksekliğin kollarında ikiz kenar yapabilirim. O zaman ikiz kenar üçgen oluşturdum böyle. Beşgen burası da beştir. Buraya ne kaldı? Yedi. Tabi tabanında iki eş parçaya bölecek mi? Bölecek. Bak şimdi buraya... Arkadaşım burada ne var? Burada da bir paralellik paralellik verilmiş ama bunlar eşit bunlar eşit. Orta taban çıktı. Orta tabanda aslında bir benzerliktir. O yüzden orta taban sorularını burada da sordum. Şunlar da birbirine paralel olmak zorunda. Çünkü orta tabandaki ikişer sağlanmış. Bunlar eşit bunlar eşit. Yan yatıp bir orta taban var. E burada da 1'e 2 oran olmak zorunda. Yani burası da kaç çıkar? 7 bölü 2 çıkar. 1'e 2 orandan dolayı. Evet. D-E uzunluğunu ne bulduk arkadaşlar? Şuradaki uzunluk DE e uzunluğu. Evet, e yazılmamış ama ben yazdım şimdi. DE uzunluğu şurası E olacaktı. Kaç çıktı arkadaşlar? 7/2 çıktı. Evet örnek 19 7/2 oldu. Geldik örnek 20'ye. Arkadaşlar bakın yine benzerlik yani eşitlik var burada. Arkadaşlar ne yapabiliriz burada? Çok farklı bir şekilde yapabilirsin. Sen şimdi 90'lı bir soru gördüğün zaman büyük ihtimalle aklına şey gelir. Ne gelir mesela? ile ilgili şu soruyu çözemiyorsun. 90 ile ilgili bir ek çizim ne vardır diye sorsam Hocam muhteşem üçlü dersin Hemen muhteşem üçlü çizebilirsin Muhteşem üçlü çizsen Bunun tamamı 20 ya Hocam burası 10 burası da 10 Yani buraya 5 kaldı dersin Evet muhteşem üçlü eşit Eşit eşit 10 10 10 yaptı E hocam bak burada ne çıktı Şunlar da birbirine eşit Bunlar da birbirine eşit E o zaman buradaki üçgende bir orta taban çıkmadı mı çıktı 10 sa burası 5 deyip sonuca ulaşırsın. Evet orta taban sorusuyla ilgili soruları da temel oran içerisine koydum. Çünkü o da paralel o da aslında bir benzerliktir. E başka türlü nasıl çizebiliriz hocam? Bak başka türlü şu şekilde yapabiliriz. Hocam eşitlik varsa orta taban çizmek çok önemli. Orta taban çizeceğiz. Kalemini eşitliğin olduğu yere koy. Bak şuraya koydun. Ya buraya paralel çizeceksin ya da aşağıya paralel çizeceksin. E hocam üçgen oluşturmak genelde mantıklı oluyordu. X'e ait bir üçgen oluşmuyor. Buraya çizdiğim zaman o zaman paralelimizi şöyle çizelim. Paralel çizdin ya Hocam şununla şu birbirine paralel. Hatta burası orta taban çizgisi olduğu için K iken 2K'dır. Hatta orta taban çizgisi olduğu için 20'yi de 2 eşit parçaya bölecek. 10'a 10 olacak. E o zaman buraya ne kaldı? 5 kaldı. E sonra şunlar birbirine paralel ya 90'ı kullanmadım. 90'sa burası da 90 değil mi yöndeşikten? Evet. Bak ne çıktı burada bir dik üçgen. 90'dan kenar orta çizilmiş. E hocam burası eşit burası da eşitse burası da eşit olmak zorunda. Yani muhteşem x'i de kaç bulmuş olduk? 5 bulmuş olduk arkadaşlar. Örnek 20'de böylelikle 5 çıktı. Evet, ort tabanda aynı zamanda bir benzerlik tipi de diyebiliriz. Evet, halihazırda bazen temel oranlar karşımıza gelmeyebilir. Orta tabandaki gibi biraz önce şu soruyu yaptık ya arkadaşlar. Bu soruyu aslında yaptık. Öğrendiyseniz eğer bence çok güzel şey öğrendiniz. Çünkü bu sorunun laciverti şu şekilde gelebilir arkadaşlar. Burası 2K burası 3K verilip burası 90 verilip bu oranlamayı kullandırmalı şöyle bir soru sorulabilir. Sen bu oranı nasıl kullanacaksın ya böyle paralel çizeceksin ya böyle paralel çizeceksin. Bu sorunun aynısı şöyle paralel çizmeyle de çıkabilir arkadaşlar. Dikkat edin e o zaman 2'ye 3 oran varsa burada da 2N'e 3N oranı olacak diyeceksin. Yani buradaki çözüm yöntemi benzerliğe de uygulanabiliyor. Bazen böyle paralelleri de biz de atabiliyoruz aklında bulunsun tamam Evet geldik örnek 21'e. Oranlamalar verilmiş. BD uzunluğu A iken AD uzunluğu 2A. Burası BD uzunluğu A iken AD uzunluğu 2A. E hocam 2A burası da A. Yani şunlar birbirine eşit. Sonra AF uzunluğu 3B iken FC uzunluğu 2B. Burası 3B iken AF uzunluğu bu FC uzunluğu da 2B verilmiş. E şunlar da birbirine paralel verilmiş. Bu paraleller arasında bir işlem yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Arada bir şey kurmamız lazım. Köprü kurmamız lazım. O köprü de nedir? Hop şuradan ikisine de paralel çizersem. Hem şurada temel orantı çıktı. Hem de burada temel orantı çıkmadı mı? Çıktı. Evet şuradaki temel orantı 6 verilmiş. 6'ya yoğunlaşayım. Hocam paraleller şuraya sivriliyor. 2 bölü tamamı. Yani 2B'nin tamamı. 5B'ye oranı eşittir. 6 bölü. N diyeyim şuraya. 6 bölü n e eşittir. Hocam 3 katı 3 katı en buradan 15 gelir o zaman işler dışlardan da 2 en yani eşittir 30'dan eni 15 olabilirsin tabii ki en 15 çıktı. E sonra burada da bir tema orantı var mı? Var hocam siv, para bak şunun da şu paralel sivilen paraleller şuraya doğru sürülüyor. Şu bölü tamamı deyip a bölü 2 a eşittir x bölü 15'ten sonuca ulaşırsın ya da direkt burada bunlar eşit bunlar paralel ortada çıkmadı mı? Çıktı. X'i 15 bölü 2 diye direkt cevabını söyleyebilirsin. Evet 15 ken çünkü 1'e 2 oran var burada. X de böylelikle 15 bölü 2 çıkar. Örnek 21'de 15 bölü 2 çıktı. Geldik şimdi kelebek benzerliğine. Kelebek benzerliği de şu. Paralel olduğu zaman buna kum saati de denilebiliyor arkadaşlar. Hani kelebeğe benziyor ya şu. Birbirini zıttı ya ondan dolayı kelebek. Ya da kum saati gibi de düşünebilirsiniz. Kelebekteki oran arkadaşlar yukarıdan aşağıya oranlamalar. A bölü X. Aynı doğru üstündeki C bölü Z'ye. Aynı doğru üstündeki B bölü Y'ye eşittir. Niye hocam? Bunun da ispatı benzerlikten geliyor. Bak nokta açısıysa Z'den dolayı nokta açısı. Paralel ya bunlar. Z'den dolayı nokta açısı. Çizgi açısıysa Z'den dolayı çizgi açısı E hocam burası burası. Üçüncü açılar birbirine eşit ya da ters açıdan birbirine eşit. Dikkat et şimdi. Karada maçının karşısı A'nın karada maçının karşısı X'e oranı. Bak A'nın X'e oranı. Eşittir. Noktanın karşısı C'nin noktanın karşısı Z'ye oranı. Eşittir çizginin karşısı B'nin çizginin karşısı Y'ye olanı. Gerçekten de eşit oldu mu? Oldu. İşte açı açı açı benzerliğinden geliyor. Ama dikkat et kelebek. Karşıtlı böyle ya da papyon ya da kum saati. Böyle kelebek benzerliği varsa yukarıdan aşağı ya da soldan sağa. Ama dikkat et bak soldan sağa kelebek yaparken. Hocam bak şöyle bir şey yaptın. Şu şöyle bu böyle. Bu kelebeğe benziyor hocam deyip. Bunun bunu oranı bunun bunu oranı falan deme. Kelebek olması için ne olması lazım? Paralellik şartı var bunu da unutma. Soldan sağa da bu arada yapabilirsin. Mesela şöyle bir paralellik verildi. Bir de şöyle bir paralellik verildi. Atıyorum burada 6'ya 4 verildi. Hocam şunlar da paralellik verildi. Burada 6'ya 4 oran varsa soldan sağa 2, 6 bölü 4 3 bölü 2 oran var. Aynı doğru üstünde 3 bölü 2 oran olacak soldan sağa. Yani burası 3K iken burası 2K. E hocam burası 3A ise bu doğru üstünde de burası da 2A deyip bir kat şeklinde bu şekilde yazabilirsin. Ama 6 bölü 4 ya. 6 kya 4K da yazabilirsin ama en sadesini yazmak tabii ki daha mantıklı. Anlaştık mı gençler? Kelebek de budur. Kelebek aslında ince ayrıntıdır. Soruda kelebek varsa önce kelebeğe yoğunlaşmanı tavsiye ederim. Çünkü bazı sorularda hem kelebek hem de temal arantı aynı anda karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. O yüzden dediğime de dikkat edin. Geldik şuraya. A, E'yi kaç vermiş? 9. Ali Bey'i kaç vermiş? 10 vermiş. Ali Bey uzunluğunu 6 vermiş pardon. 6 c'deyi de 10 vermiş. Hocam kelebek var mı burada? Var. Kelebekteki oran nedir? 6 bölü 10. E hocam şöyle 6 bölü 10 eşittir. Aynı doğru üstünde 9 bölü x diyebilirsin. Bak soldan sağa soldan sağa bu şekilde yapabilirsin. Ya da hocam 6 bölü 10 demek 3 bölü 5 demek. Aynı doğru üstünde burası 3k iken burası 5k diyebilirsin. 3K 9'sa K'yı 3 bulduk. K yerine 3 bulduysak x'te 5K'ya. 5K'yı K yerine 3 yazacak olursak 5 kere 3 15 çıkar diyebilirsin. Ya da 6X 90'dan x'te 90 bölü 6'dan 15 çıktı diyebilirsin. Aynı şey sonuç fark etmiyor. Kat şeklinde de gidebilirsin, Oral şeklinde de Ama senal da hep kat yaptık. kelebekte de hep kat yapmak daha kolay oluyor. Evet geldik örnek 23'e. Ne var burada paralellik var. Bak bunlar birbirine paralel. Hocam yukarıdan aşağı kelebek var. Kelebekte oran 4/12. 4/12 dediğimiz nedir? 1/3'tür. Yukarıdan aşağı 1/3 oran var. Bizden DC uzunluğu isteniliyor ve BD'yi vermiş bize tamamını. E arkadaşlar kelebekte yukarıdan aşağı 1'e 3 oran varsa ve benden de bu uzunluk isteniyorsa bu doğruya yoğunlaşacağım. Bu doğru da yukarıdan aşağı 1'e 3 oran vardır arkadaşlar. 1/3 oran vardır. E bizim Neresi verilmişti BD uzunluğu Hocam 4K 8 verilmiş K buradan 2 çıkar Benden de X eşittir 3K isteniyor K yerine 2 yazarsam eğer Cevapta kaç çıkar 6 çıkar Evet DC'yi de böylelikle Yani de 6 bulduk Örnek 23 6 çıktı Geldik örnek 24'e Şimdi ne verilmiş arkadaşlar DF ile BC paralel verilmiş Paralel doğruların şöyle üstünden geçmenizi tavsiye ediyorum Geçtiniz ya ince ayrıntı kelebektir Dikkat edin var mı kelebek Hocam şurada var. Hadi oradan. Nerede var? Kelebek mi bu? Paralel mi böyle karşılıklı kenarlar? Değil. O zaman burada kelebek yok. Özellikle paralel doğruların üstünden geçerseniz o paralel doğrular arasında kelebek var mı diye bakmanız tavsiye edilir. Var mı? Var tabii ki. Bak şurada var. Orada kelebekteki oranda belli mi? Belli. Kaça kaç? 3'e 8. Peki AE kaç santimetredir diye soruluyor. Bu arada DE ile EF de birbirine eşit verilmiş. Hocam 3'e 8 var ya ben buraya 3A'ya 8A mı yazacağım? Ya da buraya mı 3A'ya 8A yazacağım? Adam sana çift çizgileri eşit vermişse buraya yoğunlaştırıyor. Buraya yaz. Yukarıdan aşağı 3 bölü 8 oran var. Yani burası 3A iken burası 8A mıdır? Evet. E hocam 3A iken burası da 3A değil mi? Aynen eşit verilmişti. Benden de A'ya isteniyor. Bak şimdi A'ya X. X'e bakacak olursam büyük üçgen içine giriyor. Hocam büyük üçgende de bir temal orantı var mı böyle? Var. Çünkü bunlar birbirine şöyle paralel değil mi? Evet. E, Sivrilen yer paraleller. Bak şuraya geldi. Şu bölü tamamı. Yani x bölü x artı 11 neye eşittir? 3a bölü 8a'ya eşittir değil midir? Evet. 3a bölü 8 a eşittir. İşler dışlar. 8x eşittir. 3x artı 33'ten. 5x eşittir. 33 yaptı ve x de böylelikle 33 bölü 5 çıktı. Her zaman tam sayı çıkacak değil ya bazen de rasyonel çıksın kardeşim. Evet örnek 24'ü böylelikle 33 bölü 5 bulduk. Bu da güzel bir soru. İnce ayrıntıdır kelebek. Kelebeğe dikkat edin. Dediğimi de unutmayın. Oranlama şeklinde kat şeklinde yazmanız da önemli. Geldik buraya. Mesela bazı kitaplarda ya da öğretmeniniz belki bununla ilgili bir özellik vermiş olabilir. Burası x burası a burası b iken. Şöyle paraleller verildiği zaman. 1 bölü x eşittir 1 bölü a artı 1 bölü b diye bir formül var. Ama hayatım boyunca ben bunu kullanmadım. Harbi kullanmadım. Sen de kullanma. Niye? Kardeşim sana paralelikler verilmiş mi? Verilmiş. Paralelikleri yaz. Yaz paralelikleri. Hop şu. Hop şu. Hop şu. E hocam paraleliklere bakınca şunda bir temel orantı görüyorum diyebilirsin. Şuradaki üçgende. Ya da şunda bir temel orantı görüyorum diyebilirsin. Şuradaki üçgende. Ama maalesef buradaki sayı yok. Bak sayılar beni nereye yönlendirdi? Hocam sayılar beni 4 ve 6 kelebek benzerliğine yönlendirdi. Tamam. O zaman kelebeğe bakalım şimdi arkadaşlar. Kelebek benzerliğinde ne diyor kelebek benzerliği 4 bölü 6 soldan sağa. Hemen kaç şeklinde gidelim? 4 bölü 6 dediğimiz nedir? 2 bölü 3'dür. Hocam soldan sağa 2 bölü 3 oran var. Yani burası 2A iken burası 3A'dır. Burası 2B iken aynı doğru üstünde burası da 3B'dir şeklinde yazabiliriz e şimdi x'e bakacağız x'e bakan da bak x'e bakan da görme işi değil verilen bilgileri kullanma işi x'e bakıp da 4'e bakarsan şu temel orantıyı görürsün değil mi görme değil verilen bilgiyi kullanarak x'e bakıp da 6'ya da bakarsan şuradaki temel orantıyı görürsün İstediğin şeyi kullan kardeşim ben şuna baktım x'e ve 4'e baktım o zaman neredeki temel orantıyı gördüm şuradaki temel orantıyı gördüm kardeşim buradaki temel orantıyı kullanacağım hadi kullanalım bakalım Hocam 3A'nın şu temel orantıda sivrilen yer burası değil mi? Evet. 3A'nın tamamını oranı. Yani 3A bölü 5A. Neye eşittir? X bölü 4'e eşittir değil midir? Evet. X bölü 4'e eşittir. A'larla ne oldu? 5X eşittir 12 oldu ve X de böylelikle 12 bölü 5 çıktı mı? Çıktı. İşte buradaki formülü kullanmaya gerek var mı? 1 bölü X eşittir. 1 bölü A artı, 1 bölü B'yi. Bence gerek yok. Ben hayatım boyunca kullanmadım. Sen de kullanma. Hep Bildiğin bilgileri üst üste yap, yaparak bir şeylere çözüme ulaşmaya çalışırsan senin açından daha güzel ve daha etkili olacaktır. Evet böylelikle temalar orantı ve kelebek benzerliğini bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda benzerliğin son videosunda benzerlik oranı çevre alan ilişkisinden bahsedeceğiz arkadaşlar. O videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.